Gönen de burada var, Koca Göbekli Gönen. Bu da azamız Azam. Mevlüt Gönen. Evet, Mevlüt abi, yağmur duası, bu kalabalık hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel oldu. Sizleri sayesinde, eşin, dostun sayesinde çok güzel oldu. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Aynı şekilde dediğim gibi e, bu abiler e, buraların bekçiliğini, şobanlığını yapıyor. muhtalını yapıyor. Hakları çok. Allah hepsinden razı Sağ olsun. Allah. Sizden de Allah razı Sağ olsun. Sağ olasın.